Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle burun çizimi yapacağız. Önceki videoda göz çizimi yapmıştım ve bağlantılı birbirinin devamı olan şeyler olsun istedim. Bu yüzden burada burun çizimi yapacağım. Aşağıda açıklama kısmından diğer videoya ulaşabilirsiniz. Ekstra bir malzeme kullanmıyorum. 200 gram kağıt. Normalde düz kağıt da kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Ve 2B uçlu 0.7 uçlu kalem. İki tane yuvarlak kenarlara, bir tane ortaya ve ikişer tane çizgi çiziyorum gördüğünüz gibi. Bunu ne kadar anlatmayla geçirebilirim size bilmiyorum ama bunu görerek yapmanız gerekiyor. Ve aşağıda burun deliklerini çiziyorum yanlara doğru çok ayrık ya da çok birleşik olmayacak şekilde. Belli belirsiz çizgiler atıyorum. Asla çok keskin çizgiler atmıyorum payı bırakmanız gerekiyor. Fazla ve gerekli yerleri siliyorum devamında. Hatta gördüğünüz iki çizgi de çok keskin onları da sileceğim. olsam da altta bıraktığım kalın çizgiler yine de görünüyor ve bana referans olmaya devam ediyorlar. Ben kenarlara düzgünce çizgiler çiziyorum yine gölgelendirme adına. Bunların üzerinden tekrar tekrar geçeceğim. tasındaki birkaç kısmı ve ilk çizdiğim şeyleri siliyorum. Çok fazla silmenize ya da çok fazla çizmenize gerek yok. Ve burada bir yerlere atlamışım. Çok üzgünüm ben kayıt yaptığını görmedim. Yani yapmamış, kayıt yapmamış. O yüzden burada ne yaptığımı anlatacağım. Altta gördüğünüz kısmı çapraz ve düz bir şekilde çizerek kulak pamuğuyla üstünden geçip, karıştırdım. Yaptığım tek şey bu. Diğer yan taraftakileri de dikey çizgiler attım üstüne. Yani neredeyse bitirirken fark etmişim kaydetmediğimi. Gördüğünüz yönde çizgiler atıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Ve ortasına doğru artık önemli diyebileceğim çok büyük bir ayrıntı olmayan bir şey yapıyorum. Burnun üst kısmını beyaz bırakıyorum. En orta kısmı biraz beyaz. Onun bir üstü yani şu yuvarlak çizdiğimiz kısmın üstünü birazcık karalıyorum ki burunun hacmi görünsün. Ve tekrar üstte bir boşluk ve tekrar hafif bir karalama. Burun deliklerinde en üst kısımlarını koyu yapıp aşağı doğru hafifletiyorum koyuluğunu. Ve bu çizim böylece bitmiş oluyor. Bir kat açıdan göstereceğim. Bu birincisiydi. Ve ikincisine geçiyorum. Bu defa biraz yandan biraz yukarı doğru bir açıdan çiziyorum. Bu defa yuvarlağı sol tarafta bırakıyorum ve sağ tarafta sadece bir tane yuvarlak bırakıyorum. Diğer yuvarlak burnun ortasına koyduğumuz, kondurduğumuz yuvarlağın arkasında kalıyor çünkü. Gördüğünüz şekilde belirginleştiriyorum. doğru düzeltiyorum ve gölgelendirmek için tekrar ihtiyacım olduğu için iki referans çizgisi daha çiziyorum. Ve alt kısımda kalan gölgenin olduğu yerleri de karalıyorum tekrar. Buraları yine kulak çöpüyle karıştıracağım. Aslında bu istek dahilinde yine yapmayabilirsiniz. Ama çok keskin bırakmak istemiyorum çizgileri. Ve yan taraftaki gölgeleri de gördüğünüz gibi karışınca daha yumuşak şeyler elde ediyorsunuz gölgeler. Ama bazı yerlerde de keskin gölgeler daha güzel oluyor. Yani her zaman yumuşak gölgeler güzel durmuyor. Yani kulak pamuğunu kullanacağınız yerleri bilmeniz gerekiyor. Özellikle büyük alanlarda kulak pamuğunu kullanmayın. Çünkü size güzel bir görüntüden çok kirli bir görüntü sunacaktır. Yine söylediğim gibi yukarıdan 3 nokta var aslında. İki ser, i̇kişer tane aralarını karalıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ve sağ tarafta çizdiğimiz yuvarlağın üstünü aslında karalıyorum burada. Yani bir yere bakmadan bunu yapmak o kadar kolay değil. Hani o yüzden size tavsiyem tavsiyem fotoğrafa bakarak bunu çizmeniz. Çünkü kendi kendinize yapmanız yani bir hata olduğunu belki görebilirsiniz. Ama ne olduğunu bulmak biraz zor olur. Buradaki olay aşinalık aslında. Birkaçları daha koyulaştırdıktan sonra bu çizim bitiyor ve ben bir diğerine geçiyorum. Sığmadığı için kameraya böyle alacağım. Sonra üçünü beraber göstereceğim size zaten. yandan bir profil çiziyorum. Tekrar bir yuvarlak ve onun bu defa önünde kalan küçük bir yuvarlak. Daha sonra yukarıya doğru referans çizgilerimi çiziyorum yine. Öncekiler gibi gölgelendirmelerimi yaptıktan sonra bunu da bitiriyorum. Bunu daha kısa anlattım çünkü öncekilerdekilerle aynı şeyi sadece açı olarak göstermek istedim. Burun çizimi videom bu kadardı. Eğer bir eleştiriniz, öneriniz vs. varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve böyle videoların devamı için kanalıma da abone olabilirsiniz. Eğer diğer çizimlerimi de görmek istiyorsanız Instagram hesabımı açıklama kısmına bırakıyorum. Bütün çizimlerime de oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.